3 kere 3 kere 3 kere 3 kere hayır gitti bebeğim teslim artık bak gelmem bir lanet olsun gir hadi içeri tamam yiniyorum be 2 kere çifte attığım için hapse 2 kere çifte attığım için hapse giriyo ya ağzına sıçıyım ya <gülüyor> evet, ya ben bu videoyu ben sahibim lan şeref ben sahibim Allahım ya, ya ben bu videoları çekiyorum. Yanlış örnek mi oluyorum acaba? Sıçtık ya. Kodeste birinci günüm. Çok sıkıntılıyım, dardayım. Beni buraya koydu şerefsizler. Şansım yok galiba, şansım yok. Beni sal gideceğim. Delirtme beni, delirtme, delirtme beni. <gülüyor> Ağzı mı lan? Ağzı yapacaksan tamam burada kalırım ben. <gülüyor> tartlan Oo! Oha! Oley! Oley sağda da sağda bu. Nereye kasın dostum bunu yapaman edin yürü bakalım. Allahu ekber. Yanlış yere götürüyoruz. Yanlış yere gidiyoruz harbiden. Koy <gülüyor> bunu yapmamanı söyledik sana. Benim canım sadece o acı tabi. Bu değil. <gülüyor> Yat yere. Ya, Kodes'e gir. Lan niye yaptım o zaman? Canım öyle istedi, polisim ben. Ya lütfen bir Trabzon gelsin, bir Ordu gelsin, bir Malatya, Ankara! 8 <gülüyor> 8 Anlıs Oğlum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya ben gerizekalı mıyım? Nasıl olabiliyor bu? ya? Ben hiçbirini alamadım. 6-6-9 attım. 9 x 4-360 ödüyorum. Allah Yeter ya, yeter ya. Aç çoğu. Abi dönmüyor, anahtar dönmüyor abi. Baya arkadaş ya. Hadi bak. 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 anahtar. O kaçırdı onu farkındayım. Getir onu buraya. 100 lira ver. Allah belasını versin böyle işim. Onu sen yapamazsın. Yaptı mı? Ne diyorsun lan? <gülüyor> Hadi ya. Bu Dünya ne ya? Bu ne <gülüyor> ya? Ya şerefsine bak ya. Sağ <gülüyor> ol. <gülüyor> <gülüyor> polis. Sağ ol. Sağ Oo. Bir şey yapmadı ya, arkadaşın, sular attı sana ya? sadece. Sen kartsız. Burası. Evet. Ha, burası elim suyuymuş yani. Ben burayı falan